Evet arkadaşlar, yine yayınma hoş geldiniz. Bundan sonra sıradaki bir yayınımız yine olacak demiştim. Bunu yine... ...vide... ...şöyle... bunu üstü uzatalım. Ben şöyle iyice bir sıkıştırdım görüntümü küçüktüm. Daha Stoog gelecekmiş. Bir videosu varmış hatta. Ya bence saçma bir karakter yani. Bu Daha iyi olur. Du Yani Riko'nun kostümü olarak Yapsaydınız bu karakteri Bence daha çok yakışırdı. Yani yeni karakter. Benim pek Hoşuma gitmedi böyle. Riko'nun kostümü gibi geldi daha çok. Ya öyle öyle yani saçma. Evet Byron şu Byron'u bir alabilsem diyorum. Bakın karakterlerimin arasında bir tane biri gizemli yok ya bir tane gizemli yok. Ben geçen sene eski hesabımda YouTube'daki eski hesabımda video çekerken Mortis çıkarmıştım. Bu lanet Byron nasıl çıkmıyor? Anlamıyorum ya ben bunu anlamıyorum. İlla şikayet etmediğim edeyim oyununuzu mu istiyorsunuz? Batırırım ya. Batırırım çökertirim. Bu ne? Sakın bana yeni karakter deme. Colt'un kostümü falan de. Colt'un kostümü de. Lütfen. Colt olsun. Bu yeni karakter olmaz çünkü elinde tabancası var. Belli ki Colt'un yeni kostümü. Saçma sapan şeyler getiriyor arkadaşlar oyun. Gene Boşuna bin liranızı verecek halde değilsiniz halde. E veren de ne yapayım yani Allah'a fikir versin artık. Bir karakter için ben oyuna barımı, yoğumu veriyorum ya. Yani şu rufu bir de almasaydım oyun bana karakter vermeyecekti. Öyle söyleyeyim size. Yok acımasız. Ben de neden Brawl Stars çekmiyorum? Brawl Stars isteyenler için. Şöyle bir sebebi var. Çünkü oyunu sevmiyorum arkadaşlar. Yani sevmediğim için çekmiyorum. Ama neden sevmediğim için çekmiyorum. Çünkü hani yani hile var bazılarında. Bazı şeylerde. Mesela Ruf'un atışı şöyle hani e, duvardan böyle sekiyor ya ikileri de. Böyle attığım zaman şurada bir düşman var atıyorum. Bu düşmana böyle böyle böyle sekiyor. Yani bazı şeylerde hile var, bug falan oluyor, oyundan beni atıyor. Bilmiyorum, size zaten geçen videoda da demiştim. Ee, geçen günden beri, yani bir 3-4 hafta önce, 2020'e girmeden önce daha, yani ben video çekmeden önce çok paranormal şeyler olmaya başladı diye söylemiştim size. Bu oyun bir hatlar karıştırıyor, bakın yalan değil. İster inanın ister inanmayın, inanmayana da Allah kın fikir versin başka bir şey demiyorum. Ya bu oyun çok garipleşti ya. Ne benim de niye şimdi bunun kavgasına giriyorsunuz ki anlamadım ben. Niye bunun kavgasına giriyorsunuz? Ben garip bir şey oldu diyorum, yalan da konuşmuyorum garip bir şeyler. Evet, Emberim adamlar her kimse bilim insanı ya her karakterin bugını buluyorsunuz başka içiniz gücünüz yok mu abuk subuk saçma sapan karga mıdır neye benziyor artık saçma sapan karakterler geliyor zaten neye benzediği belli değil beş para etmez Şunların bugını buluyorsunuz başka içiniz gücünüz yok mu Bir de Hani her bir karakter geliyor ya. Pas için 1000 liramızı yediriyoruz yani. Kafayı yemişler. Gerçekten kafayı yemişler artık. Karakter almak için. Bütün böyle paraların hepsini böyle söküyorlar bankadan. Söküyorlar. Arkadaşlar bu oyun sizi gerçekten. E, fakirleştirir öyle söyleyeyim. kökertir ya bu oyun sizi. Siz böyle her çıkan karakteri her pasa böyle. Elmas almaya devam ederseniz sizin kredi kartınız bomboş olur. Sıfır yani sıfır virgül doksan dokuz limit. Kuruşunuz bile kalmaz ya. Oyunun istediği elmas sayısına bir bakın. Ben bu pasları arada mı alıyorum öyle çok anmıyorum. Baksana. Bakar mısınız ya şuna. Altı seri bravo. Ne bu? Yeni karakter mi? Gerçekten yeni karakter mi bu? Şunun yeni karakter mi değil mi? Olduğunu merak ediyorum. Ne bu? Şu. Yeni karakterse ben bu oyunu silerim. Bitti ya. Evet, biz Brofest açtık. Brofest açtık. Neymiş kromatik karakter? Ne ya kromatik karakter ne söyledi rahatlayayım ne? Ne? Vazetmen'in videosu var burada. Evet, kaç dakika olmuş? Bakalım şuradan. 6 dakika, e, 20 saniye. Şurada bir tane eee Brawl Halloween var. Besim 2021 e özel. Ben videoyu burada bitiriyorum çünkü bayağı garip şeyler olmaya başladı. Ee, video çok donuyor şu anda. Çok donduğu için ben burada bitirmek istiyorum arkadaşlar. Ee, bunun devam falan gelmeyecek. Ben tek video çektim. Yani tekil video çektim. Neyse. O zaman diğer bilgisayarda ekran paylaşımını video çekeceğiz. Yani bunda çok donuyor çünkü. Neyse. Daha fazla uzatmayayım ve bay bay bitiremiyorum videoyu yayın kaldı yayın kaldı yayın kaldı videoyu bitiremiyorum bitiremiyorum videoyu nasıl Sekmeyi mi kapatayım ne istiyorsun ya sen benden Bitir. Evet arkadaşlar burada bitiriyoruz. Hadi bas artık hadi bas. Bu kadar doluyor olamazsın bu kadar bu ne ya bu? Kabus gibi bir şey kabus kabus yani. Hala bitir diyor. Bitir işte. Bitirir misin videoyu? Bitirir misin videoyu? Zamanım bu kadar. Daha çekmek istemiyorum. Devam ediyor hala. Arkadaşlar yayını kapatamıyorum. Yayın kaldı. Yayın kaldı. Ne yapacağım şimdi? Kapatamıyorum yayını. Yayını kapatamıyorum. Bitir işte.